Ağzı belli Allah'ı, آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نفسا إلا وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تآخذ نا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إِن صْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قبلنا ربنا إِنَّا <Sessizlik> مَنَّ Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Elhamdülillahi alamin. dinu seyrat Hocam Allah razı olsun. Gerçekten yani e, kalplere nakş ettiniz böyle. Allah sana razı olsun. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz inşallah. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Ahmet hocam. Hoş bulduk. Yani e, gerçekten hani Peygamber Efendimiz diyor ya hocam sıkıntıda e, olduğunuz zaman e, ya Kur'an dinleyin e, ya da Kur'an okuyun. Diyor yani o kadar böyle e, manevi ilaç ki şu devrin değil mi hocam? Evet e, tabii Kur'an-ı Kerim'le alakalı Allah Teala Tevbe suresinde buyuruyor. E, özür dilerim Yunus suresinde buyuruyor. Ve şifa uli ma fi siddur, ve ve mu'minin göğüslerdekine yani göğüslerde ne olur hastalık olur sıkıntı olur göğüslerdekine şifadır ve müminler için rahmet ve hidayettir. Gene Allahü Teala e, İsra suresinde, Kur'an-ı Kerim için وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ Kur'an-ı Kerim'den bizim indirdiğimiz her şey ancak ve ancak mümine şifadır ve rahmettir. Ve sonrasında der وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَرًا ve zalimlerin de husranından başka bir şey arttırmaz. Ve yine Kur'an-ı Kerim için Allah-u Teala Fussilet suresinde 24. cüzün son sayfasında قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَا De ki, o iman edenler için hem hidayettir hem de efendim şifadır. Ve yine Fussilet suresinde Allah-u Teala e, diyor ki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 Kur'an-ı Kerim dinleyen insanların, müminlerin, kalbi güzel olanların imanının arttığından bahseder. Ve der ki, وَاِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْ عِلْمَا ee, Onlara Allah'ın ayeti-kelimesi okunduğu zaman onların imanları artar. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَبَكِّرُونَ Rablerine, e, Allah'a tevekkül e, ederler. Ve e, Hac suresinde de, اَلَّذ۪ينَ اِلٰى ذُكَرَ onlara Allah zikredildiğinde efendim efendim onların kalpleri titrer efendim diye e, buyruluyor. Allah güzel efendimiz imanı artan ve sıkıntılarını Kur'an'la geçenlerden etsin inşallah bizleri Evet Allah razı olsun hocam. gerçekten ya e, ben izleyicilerimizle e, şunu da e, paylaşmak istiyorum. Ahmet Hocam'a da e, onu söyledim. E, benim yazdığım e, ikinci kitapta Seninle Benim Aramda Fark Var Umut e, Kişisel Gelişim kitabında e, Ahmet Hocamızın e, başarısına da değinmişim. Hatta dedim ki ya Ahmet Hocam dedim. Yani bir an e, böyle kitabımın e, o sayfası e, canlandı e, aklımda dedim. Tabii o zaman e, böyle daha gençti ee, o zamanlar gençlik dönemlerimizdeydiniz e, Ahmet Hocam yani e, gerçekten böyle yıllar sonra yani o kitap sayfamın e, böyle bir e, gerçeğe dönüşmesi de beni çok duygulandırdı Allah bak Evet Ahmet hocam e, sizi tanıyalım Allah'ın izniyle e, hafız Ahmet Sarıkaya e, kimdir Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve azge salat ve temm ve selam. Ala afdali halq. Resulillah Muhammedin ibni Abdullah Ve ala alihi ve sahbihi ve evliya illah. Ve ba'd, efendim hafız-ı ahmet-i sarıkaya Allah'ın yani her insan topraktan meydana getirdiği bir kuldur. Öncelikle allah Teala Taha suresinde Size oradan yarattık. Sonra tekrar oraya döndürürüz. Sonra tekrar sizi oradan çıkartırız. Allah hepimize hayırlı uzun ömürler versin. İnşallah Teala. 1990 yılında Denizli'de gözleri görmeyen ee, bir fert olarak e, dünyaya geldim 1990 yılında ama şükür ediyorum ki Allah e, kalp e, perdemizi kapatmadı e, şu, buyuruyor Bakara Susinde katım e, Allahukulhim Allah' onların kalplerine mühür vurdu bu aales sana Salş kulaklarına kalp e, kulaklarına gözlerine e, mühür vurdu e, ve olsun, 9 yaşında, 9 ayda e, Kur'an-ı Kerim'in e, tamamını ezberledim. E, bu benim için gözümden daha büyük bir e, servettir. E, ben buna şükür ediyorum. Teala <gülüyor> Kuran-ı Kerim'de e, En'am suresinde 7. cüzde buyuruyor. Kul in İn Allah sem'akum ve abusarakum. Ve khateme ala kulubikum men ilahinu gayrullahi yettikumbi. De ki görmüyor musunuz eğer Allah ee, sizin gözünüzü, kulağınızı e, mühürlese, alsa e, ve kalplerinize de mühür vursa Allah'tan başka kim açar? Hamdolsun e, gözlerimiz mühürlenmiş ama e, bu mühür gönül gözümüze yansımamış. Şükürler olsun. Sonra 2013 yılında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenen dünya konukma yarışmasında hafızlık dalımda e, dünya birincisi oldum efendim ki bu da efendim Kur'an-ı Kerim'de hac suresinde gözler görmez ancak kalplerdeki gözler görür hamdolsun bu gönül göz görmesinin bir vergisidir bize 2016 yılında İran'ın başkenti Tahran'da yine gözleri görmeyenler arasında bir hafızlık yarışmasında dünya birincisi oldum ee, 2017 yılında e, gene efendim İran'ın başkenti Tahran'da güzel ses kategorisinde gene dünya birincisi olduk. Ee, şükürler olsun. Sonra efendim Şeyh Mecdi Butrel Atiyeden Atıye'den e, efendim e, ve Doktor Muhammed Fethi Haruf'tan Kıraat-ı Aşere, Kur'an-ı Kerim'e 10 farklı kıraatle okuma e, dersleri e, aldık. Belki birazdan bunlardan örnekler de veririz inşallah ta'ya. Evet. Ee, sonra efendim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın binlerce hadisine ezberledim. Bukhari, Müslim, e, İbn-i Mace efendim bizim Kütüb-i Sitte e, efendim altı hadis kitabımızdan e, oldukça e, ezberledim. E, ve yani her ezberlediğim hadis, e, tabii hadis-i şerif bana çok e, büyük zenginlik kattı. E, çünkü İmam Suyuti Hazretleri e, diyor ki e, e, sünnet, sunnetu vahyun gayru sünnet. E, efendim okunmayan e, yani okunmayan derken e, efendim Allahu Teala'dan e, efendim e, mushafın içerisine indirilmemiş, mushafta zikredilmemiş vahidir diyor. E, ve e, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Necm suresinde 27. cüzde "Voma yantiku ani'l-hava inhu illa vahyun yuha" Ee, peygamber hiç kendi hevasından hevesinden bir şey konuşmaz söylemez eğer o bir şey söylerse mutlaka ancak ona bu vahiydir ee, buyuruyor ve peygamber efendimiz aleyhisselam bir hadis-i şerifinde bana Kur'an-ı Kerim verildi ve onunla beraber onun gibi bir şey de verildi e, Bu da hadis-i şeriflerin önemini ortaya koyuyordu. O bugün hadis inkar eden e, bazı e, mihraklar var. E, Cenab-ı Hak e, onlara e, yani uydurmasın, onları iş yerinden muhafaza etsin inşallah tabaküveteala milletimizi yarabbim. Hocam e, şimdi ne zaman e, görme engelli oldunuz? Hangi yaşınızda oldunuz? Yani başta söylediğim gibi ben e, yani doğmadan Allah bana ee, onu Hoşçuk. yazmış tabi ki evet. Allah'ın Allah e, Allah e, evet. e, kaderi hak bir kaderdir azap suresi evet. Evet. hafızda nasıl e, gördünüz yani hafızlık e, yani gerçekten çok zor bir e, alan yani dünyanın belki en zor e, eğitim alanlarından birisi yani Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek e, yani yani e, Neticede hani e, engellilikte hani böyle bir e, hiç karamsarla düştünüz mü? Ya da ben hafızlığı yapamam dediniz mi? Yani hafızlığı nasıl azmettiniz? Valla şimdi bu bizim istememizden önce Allah bizi istedi hafızlığa. Evet. Ee, şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de Fatır Suresi'nde Allah buluyor. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عبادنى. Biz bu kitabı ancak kullarımızdan e, mi, seçtiklerimize varis kılarız e, diyor. Dolayısıyla e, Allah bizi bu konuda seçti her şeyden önce. E, bu bizi karamsarlığa hiçbir zaman e, yani gözlerimizin görmemesi düşürmedi. Ama bugün maalesef e, insanların e, tavrı yani özellikle gözleri görmeyen insanlara karşı olan e, var e, tavırları e, bizim bu başarılarımızı ortaya koyma e, hususunda e, efendim gayretlerimize maalesef e, gölge düşürüyor. Evet. <gülüyor> evet Arif Hocam. <gülüyor> Ahmet Hocam e, size soru sormak istiyorum ben. Buyurun. Görebilseydiniz e, ilk neyi görmek isterdiniz? Kimi görmek isterdiniz? Allah, ilk neyi görmek isterdim hiç düşünmedim yani böyle şey açıkçası ee, ama Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor biz ilk ev olarak yeryüzünde e, alemlere e, efendim rahmet olan ve hidayet olan e, mübarek Efendim bir ev koyduk diyor Kabe için e, Ali İmran Suresi'nde Kabe'ye çok defa gittim 14 defa gittim gördüğümü zannediyorum e, ama eğer yani herhalde görebilseydim herhalde ilk orayı görmek isterdim Evet hocam bizim yani kanalımızda ekpss gençliği de çok sınavlara hazırlanıyorlar çok gayret ediyorlar Çetin hocam da güzel bir soru sormuş Çetin Sarıgül hocamız da Engelsiz Medya kanalımızın en kırmeli. Ezberimizi kuvvetlendirmek için neler yapmalıyız? diye soru sormuş. Ezberimizi kuvvetlendirmek için e, ne yapmamız gerekiyor? E, Hz. Ali'nin Kitabul ül e, diye Hz. Ali'den bazı notların yer aldığı bir e, kitap var. E, o kitabın 65. E, sayfasında e, diyor ki tam e, bir hafta boyunca e, efendim e, yulaf, e, çörek otu e, bunlar e, karıştırılırsa, e, balla birlikte tüketilirse eee Efendim, balla birlikte tüketilirse bir bir hafta boyunca bunu yani aksatmadan e, Yerse yeter kadarla en yani aklının şi, e, hıfız şiddetinden dolayı kendisinin e, sihirbaz olacağından korkulur der e, orada. E, ayrıca e, Kur'an-ı Kerim'de Ala suresinde sen okri uke felatense. Ee, biz sana okutuyoruz ki e, sen unutmayasın. Bu ayet kerimenin çok okunması e, hafızlık, e, hafıza gücünün e, kuvvetlenmesinde ciddi efendim etki eder. Ondan sonra e, yine Taha suresinde e, 16. yüzyılda la ya dillu Rabbi walayyansa Allah şaşırmaz ve unutmaz. Bu ayet kerimenin de okunması ee, i̇nşallah e, hafıza hafızanın güçlenmesine e, sebep olur. E, bununla birlikte e, insanın e, tabi mesela bir insan e, maalesef yani iyi şeyler yaptığı kadar kötü şeyler e, yapıyor insan unutan anlamına e, geliyor. Mesela gözleri gören kimse gözleriyle e, efendim kötü şeylere bakabilir yani kendisine dinine dünyasına faydası olmayan şeylerle vakit geçirebilir mesela gözleri görmeyen bir kimse de aynı şekilde yine dinine dünyasına efendim yararlı olmayan ailesine çevresine yararlı olmayan şeylerle vakit geçirebilir kötü şeylerle boş şeylerle vakit geçirmek hafızayı öldürüyor bununla alakalı da İmam Şafii Hazretleri hocası vaki'a diyor ki şekilce vaki'a misu hafzi. Fa irşedani ila terki maasi. Fe ilme nurun min ilahi. Fe innel la yu'ta li asi. Yani ben diyor hocam vaki'a benim e, hafızam çok kötü. Benim e, hiç ezberlediğim bir şey aklımda kalmıyor diye kendisinden sordum diyor. Bu iş nasıl çözülür diye. O da diyor bana eee Cünahları terk etmeyi gösterdi, önerdi. Çünkü diyor, e, ilim Allah'tan e, bir e, nurdur. Ve nur diyor, asi olan e, bir şeye verilmez. Bir başka hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz Vesselam, "La يَحْمَلَنَّكُمْ اِسْتِبْطَاءَ رِزْقِ اللّٰهِ بِمَعَاصِهِ فَاِنَّهُ لَا يُنَالُ عِنْدَهُ بِمَا يَكْرَحْ yani Allah'ın rızkından sizin diyor talep edeceğiniz şey e, sizi efendim e, Allah'ın e, hoş görmediği bir şeylerle talep etme gafletine efendim e, götürmesin. Çünkü diyor Allah'ın istediği bir şeye e, Allah'ın hoşlanmadığı bir şeyle ulaşılmaz. E, size serbest olan şeyler yapın ve serbest olmayan şeyleri de bırakın buyuruyor. E ilmin her dalı efendim matematik, efendim Türkçe, sosyal bilimler bütün ilimler dünyaya dine sadece dinimize yararlı değil. Dünya dünya dünyamıza da her türlü yararlı her türlü ilim efendim Kur'an-ı Kerim'de Fatır suresinde elem tera inallahi enzele mines sema'i maen fa akhrajna bihi Femarati muhtelifen elvan Allah görmüyor musun gökten e, su indirdi efendim onun da gökten e, indirdiği suyla e, farklı farklı bitkiler e, çıkarttı diye efendim işte burada e, yani bir e, efendim fen ilmi coğrafya ilmi e, dolayısıyla e, insan hep iyi şeylerle vakit geçirirse Allah bunun mükafatını verir bunu da Bakara suresinde buyuruyor. Huttakullahu ve Allah Allah'tan korkun Allah size öğretir. Ee, efendim Allah her şeyi e, biliyor. Yani her şeyi bilene kıra olursak her şeyi öğreniriz. Allah'ın ismini antiğine. Evet ah. hocam. Ekibimizden Ünal'ın Sırk hocamız e, size bir sorusu var. Allah'tan Yok. şifa girmek, şifa bulmak için hangi ayet-i kerimeyi okumalıyız diyor. Allah'tan şifa dilemek için hangi ayeti okumalıyız diyor? Ee, vallahi e, Peygamber Efendimiz Hz. Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi var. Men qara'a surete Yasin fi sadri'n-nehar udiyat hacetu. Kim Yasin-i Şerif Suresi'ni gündüz e, okursa, e, kim Yasin Suresi'ni gündüz okursa e, mutlaka ihtiyacı giderilir. Kişi hasta hast, hastalığının şifası için Yasin suresini okuyup dua etsin. Sonra e, az evvel Amin resul okuduk ba Bakara suresinin son ayetleri. E, e, İbn-i Kayyim e, diyor ki, e, Suratul Fatiha ve Evahir e, Suratul Bakara e, Efendim, Bakara suresinin son ayetleri ve Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in diyor bütün harflerini içerir. Her kim diyor bununla bu ikisiyle diyor dua ederse Allah'a ne isterse diyor gerçekleşir diyor. Gerçekleşir diyor. Peygamberimiz peygamberimiz <gülüyor> efendimize soruyorlar ey duain esme ya Resulullah. hangi dua efendim daha çok kabul olur? Allah katında daha çok kabul olur diye. Pegamefuzesat a selam diyor ki eee duburi hamse hamse salavat-ı yani her 5 vakit bize yazılmış olan farz kılınmış olan namazın arkasından ve efendim cevful leyli el ahir gecenin sonunda hatta başkan şerhlerde diyor ki Fein in istata'te en tekuna mimmen yezkurun Allah fi hadihi's sa'ate fekun eğer gecenin son vaktinde Allah'ın e, Allah'ın ismini zikredenlerle beraber olmaya gücün yeterse, Allah'ın ismini zikredenlerden olmaya gücün yeterse, böyle ol. Çünkü bu diyor kabul e, efendim e, sebebidir diyor e, ve diye ve, ve diğer şeyde de Peygamberimiz Aleyhisselam e, Muaz bin cebel e, hazretleri e, olacak. Soruyor diyor ki ya Resulallah, ben diyor duamın kabul edilmesini istiyorum. Nasıl olabilir diyor. Diyor ki tekun diyor ki yediğin içtiğin şeyi güzel tut ee, efendim o zaman diyor Allah'ın e, senin dualarını kabul ettiğini duası kabul edenler kabul edilenlerden olursun diyor. Evet. evet. Arif hocam ya, Arif hocam Yine ekibimizden Çetin Sargül hocamızdan bir sorusu da var. Onu da e, yönelteyim size. Atama korkusu, risk korkusunu nasıl yeneriz? <gülüyor> Vallahi bu her şeyden önce tabii bir e, kader. Varafane, bağdan fokaba, din daracat. Biz e, bazılarını bazılarına diyor üstün tuttuk. E, Zuhru Söresinde. Allah bazılarını bazılarına e, rızıktan üstün e, tuttu diyor. E, ama e, bu korkuyu yenmek için peygamberimiz buyuruyor ben yuridan fi fi Kim e, ecelinin gecikmesini yani ömrünün uzamasını isterse ve rızkının genişlemesini isterse slay e, rahim yapsın. Yani sevdiklerinin gönlünü yapsın bu hadis-i şerife göre yakınlarının yakınlarının gönüllerine alsın. En büyük efendim yenme şeyi budur yani. E, efendim yeni, yeni, en büyük vesile budur inşallah. Hocam e, şimdi dünya birincisi e, olmak size yani e, o heyecanı nasıl yaşadınız? Yani e, ben yani böyle bir hedef mi koydunuz? Yani o süreci bir anlatabilir misiniz? Ne hissettiniz? Yani e, insan e, hayal ettikten sonra, hedefledikten sonra yani herkes dünya birincisi olabiliyor mu? Ya da nasıl olunuyor? Bu süreç nasıl geçti sizin için? Yani nasıl zorluklar yaşadınız? Evet. Vallahi dedemler 6-7 yaşında, e, ben hatırlıyorum, e, Kabe imamlarının kasetlerini getirmişlerdi. Şimdi ben tabii kasetleri dinliyordum. Diyordum ki ya Subhanallah yani adam Mekke'de okuyor, Medine'de okuyor. Ben Denizli'de, e, Acıpayam Meşilyuva e, köyünde, kasabasında e, bir gözleri görmeyen Allah'ın kuluym, bir çocuğum. Ve bunu dinliyorum. Yani sesini dinlettirmek. E, yani şimdi Allah İnna huvel aziz Rabbin kuvvetlidir, azizdir yani. Ee, bakıyorsun Allah'ın gücü kuvveti nasıl Mekke'deki bir insanın sesi sana geliyor buradan ee, dedim böyle eğer Mekke'deki bir insan benim sesimi duyuyorsa benim sesimi de e, Mekke'deki bir insan e, duyar ben Türkiye'de işte Türkiye'den Mekke'yi dinliyorsam e, Mekkeli'de e, Türkiye'den e, dinlesin sesi dedim yani e, dünya birisi olmak için. Buna hedef koydum ve özellikle e, küçüklüğümden beri özellikle Abdülbasit, Abdü Samet, Mustafa İsmail e, efendim, Muhammed İmran e, bu kârları e, takip ettim ve dedim ki yani inşallah dedim Allah'ım nasıl ben Mekkeden bir sesi dinleyip hafız olmuşsam e, Mekkeli bir insan da inşallah e, benim sesimi dinleyip Kur'an-ı Kerim'i sever diye dua etmiştim ve burada gerçekten e, gerçekleşti. Yani bir gün oturuyordum akşam telefon çaldı. Baktım 0966 966'lı bir numara arıyor. Dedi ki ben dedi Mekke'den arıyorum. Sizin dedi tek nefeste Fatihanızı duydum e, efendim çok dedi üslub, üslubunuz e, farklı geldi e, ve ben nefes e, konusuna dedi ya bu kadar Kur'an-ı uzun nefeste okundu ben dedi çok efendim ilgimi çekti. Ee, ve telefon da kendisiyle karşılıklı Kur'an-ı Kerim okumuştuk. Bir süre e, makam dersleri, ses dersleri aldı. Hani nasıl oradan ses gittiyse bizim de buradan sesimiz oraya gitti, ulaştı. Hamdolsun. Her şeyden önce bu dünyayla iletişimi sevmekle başlar yani. Bu e, dünya bilinciliği olan e, adım yani kendini bir evde e, bir mahallede bir yerde e, düşünmemek. Mesela şimdi bana solukları zaman ben önce işte denizli acı ben yeşil yuvalıyım değil, ben dünyalıyım e, demek geliyor içimden. E, ben dünyalıyım çünkü e, dünyada Kur'an-ı Kerim okuma hususunda çok gelişmeler oluyor. Farklı nameler, e, her ülkenin mutlaka Kur'an-ı Kerim okuma literatürüne kazandırdığı farklı nameler, sesler oluyor. E, şimdi e, ben dinliyorum Endonezyalı bir kari farklı bir name yapmış, farklı bir sesle okumuş. E, onu alıyorum, ezberliyorum veya efendim Malezyalı bir e, Müslüman Kur'an-ı Kerim okuyup farklı bir ses gene Kur'an-ı Kerim okuyuşuna gene farklı bir zenginlik getirmiş. E, bunu alıp e, ezberlediğim e, zaman e, yani bu benim dünya ile olan gönül iletişimim e, ve her şeyden önce annemizin, babamızın bize e, ettiği e, dua. Bu dünya birinciliğini getirdi. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Rıda'l valideyni rıda Allah. Ve sehatil valideyni sehatillah. Efendim anne baba duası Allah rızasıdır. Efendim anne baba öfkesi Allah öfkesidir. Hamdolsa onlar bize dua etmişler. E ama e, dünya Kur'an-ı Kerim okuma birincisi e, olduğum e, zamandan e, itibaren e, yani e, farklı ülkelerde e, tabii şimdi hem e, işte ne bileyim göz ameliyatlarım çok oluyor hem e, bu e, işte korona süreci vesaire e, kapanma oldu zaten biz e, yani çok da fazla elden çıkmıyoruz yani hep e, eve irtibaktayız devamlı kök hücre ameliyatlar oluyor vesaire ama e, farklı ülkelerde benim dünya korona okuma görmüş olduğum e, ilginin e, binde birini Türkiye'de görüyor değilim açıkçası. Bunu da buradan ifade etmem lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e bir sanat olarak bakılmıyor. Yani Kur'an-ı Kerim bir ibadet. Ama ibadet olduğundan beraber de ayrıca bir sanattır. Şimdi İbni Hacer'ın Eskalani Fethül Bari'sinde Şah Sahih-ül Bukhari'de efendim eee Seyh Buhari'nin şerhini yaptığı Fethül Bari adlı eserinde diyor ki: "Wa min cumlet tahsinih enna nura'i eee el-anğam, el-kavaid el, el, el Biz efendim e, bu sesi güzelleştirin Peygamber Efendimizin hadis-i şerifini açık diyor orada. Diyor ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam eee "Zeyyinu bi aswatikum kuran Kur'an-ı Kerim'i seslerinizle süsleyiniz. فَاِنَّ حُسْنُ الصَّوْتِ يَزِيدُ الْقُرْآنِ حُسْنَ Çünkü güzel ses Kur'an-ı Kerim'in e, güzelliğini arttırır. Başka bir şerifte buyuruyor. مَنَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّ Kur'an-ı Kerim'i efendim nameyle okumayan e, bizden değildir. E, şimdi Kur'an-ı Kerim güzel sesle okunur. En büyük sanattır. Yani kaç defa işte tek nefeste Fatiha e, okuyor. E, yeni bir şey çıkarttı filan diye. E, ne efendim ilginç, saygısızca e, yorumlar e, efendim e, bu anlamda e, eleştiler. Bir kere yani e, Kur'an-ı Kerim bir şarkı nasıl dinleniyorsa, zevk alınıyorsa şarkıdan e, yani efendim bir çok kıymetli insanların sevdiği, değer verdiği bir eser nasıl din, dinlenir ki? Adam bunu istiyorsa Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyi de e, öyle isteyecek ve Kur'an-ı Kerim ehline de öyle saygı gösterecek. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor Hüm ehlülullahi ve khasatu innen illahi ehline e, İnsanların içerisinde Allah'ın çok sevgilileri vardır, gözdeleri vardır. Diyor Ehlül Kur'an hum ehlullahi ve khasatu e, Allah ehli Kur'an ehli Allah'ın ehli ve hasasıdır yani özelidir diyor. Maalesef e, bu e, hususta e, yani hem gözleri görmeyen hem de bu görme engelime rağmen dört kez dünya birinciliğini e, Türkiye'ye kazandırmış e, bir e, insan olarak maalesef bu e, husustaki e, ilgisizliği e, çok e, esefle e, karşıladığımı bu konuda çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum evet hocam hiç hayatınızda başarısız oldunuz mu? hayatta başarısız olduk mu? yani başarısız olduğumuzda ne yapmalıyız? yani atanamadığımızda yani başarısız olduğumuzda ruh halimiz ne olmalı? Yani e, tekrar deneyeceğiz yani. Bunu başka yapılacak bir şey yok yani. Bu sene anlatamamazsa. <gülüyor> bir daha önümüzdeki sene. E, deneyecek yani yenilen pehlivan güreşe doymaz. <gülüyor> <gülüyor> yani tekrar denesin abi. <gülüyor> aynen aynen. Valla e, çok harikasınız hocam. <gülüyor> yani, hocam. Hayır şimdi şimdi peygamberimiz buyuruyor. E, Leysa şedidu bis sura. Peygamber efendimizin bu sözü bize yol göstersin. Bizim başımızın tacı. Peygamber efendimizin her sözü bizim başımızın tacı. Diyor ki, لَيْسَ bir بِسْسُرْعَةِ Efendim, güreşte ki pehlivan pehlivan değildir. Ona pehlivan denmez. اِنَّمَ الشَّدِيدُ لَذِي يَمْلِكُ nefsahu عِنْدَ الْغَضَبُ Efendim, asıl pehlivan, gazap esnasında kendini tanıyan adam mesela atanamadığını mesela bu EKPS şey şimdi açıklandı. Adam bir sistemden Allah c.c. şöyle etsin o atanma puu falan vallahi bir daha gitsin derse işte o yenilmiş olur. Ama e, bunu aha öyle mi? E, tekrar güreşeceğiz deyip e, işte pelevanın zeytinyağı sürdüğü gibi o da e, kitaplara tekrar bu bu, bu bulanacak abi. Ondan sonra tekrardan <gülüyor> sınava girecek atana kadar uğraşacak babam yani. Ne yapıyorsunuz <gülüyor> ya? Valla aynen bak pehlivanın zeytinyağı sürdüğü gibi yani böyle resmi kişisel gelişim dersi gibi oldu yani anlattığınız. Ya, evet. <gülüyor> evet. evet. Ahir evet. Hocam, ekip arkadaşlarımızdan şura Karan'ın bir sorusu var. Dünya hayatı ile ahiret hayatını dengede tutmak için ne yapmalıyız diye sormuş Büşra Hocamız. Yani dünya hayatı ile ahiret hayatını dengede tutmak için e, ne yapmak lazım? Vallahi e, şimdi e, insan yaşayabildiği yani en iyi şeyi bir defa yaşayacak. Yani çünkü e, Kur'an-ı Kerim'de وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ e, İbrahim suresinde efendim Allah size öyle nimetler vermiş bunları sayıp tüketemezsiniz diyor. Saymaya kalksanız sayamazsınız diyor. Sonra 14. cüzde efendim e, Nahl suresinde وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ Size ne nimet gelirse bu Allah'tandır diyor. Ondan sonra gene Bakara suresinde diyor huw al-ladi khalaq ala Allah yeryüzünde ne varsa hepsini diyor sizin için yarattı. Gene efendim Nahi suresinde ne buyuruyor? yunbi tulakum bihiz zar'a ve zeytuna ve nahiye vel al ve min kelli thamarat. Efendim Allah diyor sizin için bitkiyi bitirir efendim farklı meyveler Allahü Teala çıkarır mesela ben çok şimdi yurt dışına gittiğimde abi işte oranın mangosu mu var nesi var mesela yani farklı bir meyve şimdi yanımda diyor ya bilmediğim şey yemem abi diyor ben de diyorum ki işte asıl bilmediğini yemek de dünya hayat orada başlıyor. <gülüyor> yani, kötüyse zaten dediğin zaman abi iş biter. Ama yani iyiyse hoşuna gider yeni bir şey literatürüne eklemiş olursun. <gülüyor> yani... <gülüyor> evet. Evet. Hocam şöyle bir soru söyleyeyim. Yani engelli bireyler engellerini nasıl görmeliler? Yani ben engelliyim, başarılı olamam e, gibi mi? Yani umutsuz mu? Ya da e, o engelini yani mana annem, e, e, anlamında nasıl e, değerlendirmeli, görmeli? Yani e, bu Rabbimizin yani e, engelliyle birlikte mesajı ne? Yani? Vallahi engelli insan dünyada e, seçilmiş kıymetli bir insan olarak kendini e, görecek. Yani bir hadis-i şerifte geçiyor. Abdülay Mesul Efendimiz'in e, efendim ayakları çok inceymiş. Bir gün ağaca çıkmış. Efendim bir şeyler toplamak için. E, o esnada tabi rüzgar esince ayakları açılmış e, ve efendim tabi sahabe efendilerimiz de onun o haline e, bakmışlar. E, tabi yani hem iyi niyetli hem e, Abdullah İbni Mesul Efendimiz'i e, severek böyle bir yani latife etmişler, gülüşmüşler. Ama efendimiz Aleyhissalatu vesselam eee bu durumu görünce onlara hem öğretmek hem de ondan sonra bütün gelecek olan gelecek nesillerdeki insanlara engellerle nasıl muamele edeceğini, edeceklerini öğretmek için hem Abdullah bin Mesud efendimizin şahsında bütün sahabe büyüklerimize hem de onlar sonra gelen onları seven bizlere Allah hepsinden razı olsun. E, demiş ki lime tadhakun minhu ve in hadani alqadmani eskalu indallahi fi'l Demiş ki niye gülüyorsunuz? Onun o ince ayaklar, onun o engelliliği Allah katında şu Uhud Dağı'ndan çok çok daha ağır ve kıymetlidir." demiş. Ee, ondan sonra e, Hazreti Nuaym Radiyallahu e, olacak e, Bir çarşıda Peygamber Efendimiz e Böyle gözlerini kapatmış Demiş ki bunu e, Kim alır e, Ya Resulallah demiş ya Benden başkasını buladım Ben demiş ki insanlar demiş Kendilerine e, hizmetçi Olarak e, almaz Yani e, efendim, Bana kıymet vermezler Efendim sen selam, bel Demiş ki sen bel Sen Allah katında çok kıymetlisin. Ee, engelli e, insan e, efendim e, Allah katında çok kıymetli olduğunu e, bilecek. Veneblu enkum min ve min min ve ve Allah teala bu ayetinde açık söylüyor Bakara Suresi'nde 2. cüzde. Biz sizi korkuyla imtihan ederiz. Açlıkla imtihan ederiz. Kendinizden bir eksik de. Bak mesela bir uzuv eksikliği. Efendim yani başka şeyle sizi imtihan ederiz. Ve beş yeri sabirin. Sabredenlerin müjdele. Ama bu sabretmek Allah'tan gelene sabretmek. Ama insandan gelene sabretmek diye bir şey. Mesela beni maalesef hep piyasada sivri dinle tanıyorlar. İşte Ahmet Hoca çok e, efendim sert, e, çok ağır konuşuyor e, filan diye. Halbuki kendisi bana ne yaptığını e, görmez ya da bunu zikretmez. Ama işte Ahmet Hoca böyle yapıyor. Ama acaba sen Ahmet Hoca'nın sana sert konuşmasını, ağır konuşmasını temin edecek sen ne yaptın? E, yani efendim rencide olduğunuz zaman siz de rencide edin. Yani e, eğer... Size bir saygısızlık yapıldığını hissederseniz, vajza usayyetin sayyetun mitluka bir bir yo yo şimdi Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinde 25. cüzdede ayet kermi var. Vajza usayyetin sayyetun mitluka kötülüğün karşılığı ancak kendi gibi kötülüktür. Yani adam bana tokatı dersen ben de ona tokatı dajam yani bu muhakkak çok teşekkür ederim efendim çok bak bu leki plan demez yani. <gülüyor> ee, tabii. şimdi Rahman suresinde ayet-i kerime var ee, Allah buyuruyor Rahman suresinde ayet-i kerime var <gülüyor> iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir yani siz iyilik edene hay Allah senin cezanı versin hay alçak sen bunu nasıl yapar demezsiniz değil mi İyilik iyilik edene kimse e, Şeyh Edebali Hazretleri insanoğlu ihsazın, ihsanın e, kulcağızıdır der e, iyiliğin, yani size iyilik ettiği zaman nasıl teşekkür ediyorsanız e, kötülüğe de gerekeni yapacaksınız yani. E, evet. evet. <gülüyor> ha. E, i̇yiliğe iyilik her kişinin, kötülüğe iyilik her kişinin kârı diyelim biz buna. Evet tabii. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte şimdi sen o adama, e, şimdi sana kötülük yaptığı zaman sen o adama iyi davranırsan ona kötülük oluyor. Çünkü yani. Hazreti ee, Hazreti Ömer dur dur babam şimdi bunu unutmayayım Hazreti Ömer diyor ki el adli eser mulk ee, adalet mülkün temelidir. E şimdi adam sana kötülük yapıyor sen ona iyilik yaparsan adam iyi iyilik yaptığını zanneder. Başkasına da onu yapar. Hmm. Yani adama kötülük yaptığını hem de çok sert bir şekilde hissettiğiyle yani tokata iyi atacaksın ki adam kendine gelsin. <gülüyor> Hocam, <gülüyor> hocam. <gülüyor> Valla benim vizyonumu değiştireceksiniz belki. Evet, Hala hocam. Ee, müsaade ederseniz Ahmet hocamın bir şey, bir rüyası var Ahmet hocamın. Çok etkilendiğim, <gülüyor> ben daha önce duymuştum bir röportajında. Böyle az kısa olarak bir ondan bahseder misiniz Ahmet hocam? Şey, Arif Hocam bak biz kavga ediyoruz şu an bir saniye. Hemen <gülüyor> e, <gülüyor> araya araya şu an. E, şimdi hocam o rüyaya geleceğiz bak Arif Hocam unutma. E, tamam. ya, toplumda son dönemlerde hani e, engelli bireylere gerçekten e, böyle e, kötü davranan insanlar çoğaldı. Bu haberler çoğaldı. Yani esasında sizin söylediğinizi ben biraz da buna yoruyorum. Yani bu tip kötü davranan, engelli birey bilinci olmayan insanlara karşı nasıl tahammül edebilmeliyiz? Nasıl tahammül etmeliyiz? Abi niye tahammül edelim? Yani e, şimdi adam, dediğim gibi adam <gülüyor> iyi davranır da biz ona tahammül edersek, e, yani adam kötü davranıyor. Sen ona tahammül edersen e, bu defa o tahammül, ha, bu tahammül, bu iki şey doğurur. Birincisi... Ha, bayağı tahammül ediyor. Dua ki bu nereye kadar götür, ne Yoklamaya devam eder. İkincisi de Hı. ha demek ki bunların bunlar aciz, bunların şeyi böyle oluyor. Yani bunlar cevap veremiyor e, diye e, yani tahammül etmek ya da sabretmek tepkisizlik o kötülüğün daha da artmasına e, sebep olur. Yani haksızlık karşısında susan dizi şeytandır. Hani e... Yani e, bu yerinde mi? Yani tam e, yerinde tabii, mi söylüyorum? Tabii, tabii tabii canım ya Kur'an-ı Kerim'de e, ayet-i kerime var. "Ve aleyhim fiha en-nefs bil-nefs ve'l-aynu bil-ayni ve'l-anfu Efendim biz onlara yazdık ki diyor Maide suresinde bu ayet-i kerime 6. cüzde. Efendim e, işte Ende nefse bin nefis nefis de bu bunu e, kim yapar yani e, devletler e, yapar veya bu hususta yani e, tabii ki e, harp efendim il neydinleri bu, bu bu bu başka bir konu şimdi buna girmeyeceğiz bu bizim şanız evet. olarak birey olarak yapabileceğimiz bir şey değil evet. e, kimse kimseyi cezalandıramaz ama e, ve'l ayn bil ayn göze göz e, ve'l anfa bil anfa Kulağa kulak kulak, efendim buruna burun burun, Valluzun, Vassinabilsin, dişe diş, Vallcüru hak yarama da kısastır. Yani adam sana yaradı, e, kötü söz söyledi. E, şimdi adama anlayacağı tondan cabil. Cevap... E, sevgili kardeşim, niçin e, böyle kötü konuşursunuz <gülüyor> diye? Yani bu adama e, böyle cevap verirsen. Ee, o, o adama bu böyle bir şey yapma hakkını daha çok e, vermiş e, olursun. Evet. Yani dolayısıyla e, kendi mislince ona e, cevap verecek. Walladine kese bu seyiât icza bu misliha. Yani e, kötülük kazananlara efendim Yunus söresinde ceza usyâtın bir misliha. Efendim. Kötülük kazananlara aynı onların kazandığı kötülük gibi e, kötülükle karşılıklar diyor. Bunun ahiretteki karşılığı da böyledir. E, dünya karşılığındaki e, şeyi de böyledir. Fa fil hayati dünya Allah onlara efendim khiziy yani böyle bir e, e, yani bir menfur bir durum şey yaptı. Böyle Allah yani rezilliğin şeyini onlara giydirdi. Efendim, Efendim ahiretteki azapları da daha e, şiddetlidir. Efendim bu Zümer suresindeki e, ayet-i kerime. Yani e, bir defa engelli kardeşimiz, sağlam bir birey e, nasıl kuvvetliyse o da aynı öyle kuvvetli duracak. Bu kuvveti de e, imandan alacak. Şimdi benim bu sözümden sonra <gülüyor> ertz yani başka bir şey yani olsun istemem. Her zaman sükunete davet etmek bizim boynumuzun boru. Çünkü Bir Müslüman el-muslimu men selme'l muslimuna min lisanihi Bir Müslüman insanların elinden ve dilinden zarar görmediği bir kimsedir. Gerek çevremiz insan Müslüman olsun olmasın. bir Müslüman yani çevresine ee, zarar vermez. Müslüman yapıcıdır, yıkıcı değildir. Ee, yani e, efendim e, Müslüman iyiliği e, ister. Herkes için. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. İnni beri'um mine'l katil ve lewkennel maktulu kafira. Ben diyor katilden beriyim. Belki öldüren kafir bile olsa. Ee, allah Teala dünyada kanın dökülmesini istememiştir. O yüzden hiçbir harbi Müslümanlar başlatmazlar. Eee radde udvan olarak Allahü Teala harpte bile düşmana karşılık vermek için savaşılır der. Vakatiluhum hatta la takuna fitnetun ve yekuna'd-dinu lillah. Onlarla savaşın ta ki fitne olmasın yeryüzünde ve dinin tamamı Allah'a ait olsun. E, bir savaşta bile bir, her şeyin kuralı vardır. Der ki ee, savaşmayan insan asla zarar verilmez din adamlarına zarar verilmez ağaçlara zarar verilmez çoluğa çocuğa zarar verilmez sivil insanlara hiç e, zarar verilmez yani engelli kardeşlerimiz de cevap verirlerken öyle çok e, kıyıcı olmasınlar Yani şimdi bizde biz e, burada biz ki öldürmesinler yani ne diyorsak evet. onu ha, evet ne diyorsak onu alsınlar yani Evet, evet. evet hocam Arif hocamın sorusu e, rüyanızı sormuştu. Hocam bir rüyanız var. Onu anlatır mısınız böyle kısaca? Hangi rüyadan bahsediyorsunuz? Ha, ben her... yani şu aralar her hafta acayip rüyalar görmeye başıyorum. Kabe ile ilgili bir rüyanız var. O beni çok hoşnut ediyor. Anlatırım. Kahve ile. Kahve ile. Valla ilkim Medine'de namaz kıldırdığımı gördüm. Mescid-i nebi Şerif'te Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda namaz kıldırdığımı gördüm. Lokman Suresi'nde Lokman Suresi'nden okuyordum. Ahzab Suresi'ni bitirene kadar. Sonra da Kabe'ye efendim götürüldüğümü gördüm. Kabe de namaz için bekliyordum. Maalesef sonu gelmedi. Yani Mihraba geçmeyi bekliyordum. Namaz kıldırmayı bekliyordum. Henüz o kısma uyandım. Yani herhalde biraz daha kalsaydım uykuda herhalde ortada geçip kıldıracaktık herhalde. Bilmiyorum ya. Yani. <gülüyor> evet. Evet. Ee, çok sağ olun hocam. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Evet, Arif hocam. <gülüyor> ee, Özgür Kırman hocamız demiş ki, hocamızdan ricamız son kapanışta o güzel sesinden ayet dinleyebilir miyiz? diyor. İnşallah. Allah razı olsun. Şu an Kapanış mı? <gülüyor> Hocam esas sabaha kadar devam etmek istiyorum yani bu yayını. Gerçekten e, çok keyifli bir sohbetiniz var. Allah razı olsun. Evet. Abi sabaha kadar sen devam edersin de yani şimdi mesela benim mesela uykuma hesaba kat. Yan tarafta annem babam uyuyacak. Hesaba kat. Yarın, <gülüyor> sabah, yar, yarın sabah onları denizliye göndereceğim. Mesela hesaba kat. <gülüyor> Ondan sonra e, bu ee, sesimin elbette bir e, sonu var. enerji Şimdi uykum uykum geldi. Devamlı e, gözlerini uğuşturan e, bir hafızan din, ve dinleyiciler görmek istemezler. Hesaba kat. İzleyici sayısı düşer hesaba kat. Ne bileyim telefonun şarjı biter hesaba kat yani. <gülüyor> evet, Allah razı olsun hocam. Gerçekten e, onur verdiniz. Şeref verdiniz. Allah razı olsun. E, yani çok e, feyiz aldım sohbetinizden. Evet, Arif hocam. Evet, Ahmet hocam çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdınız. Çok memnun oldum. Gene, gene olur inşallah evet. Sağ olun hocam. Evet. Da? Da <gülüyor> evet. <gülüyor> İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum değerli yorumları için. Gerçekten sizi çok ilgiyle izlediler, takip ettiler. Çok güzel. Ee, sorular, e, sorular hepsine e, ayrı ayrı e, teşekkür ediyorum. E, evet hocam e, artık kapanış tilaveti sizde e, Allah'ın nezliyle. E, <gülüyor> tekrar çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın hocam. Allah sizden razı olsun efendim. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere emanet olun. O zaman e, mübarek Ayetül Kursi ile programımızı bitsin. Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki Ayetel Kürsi ile alakalı. Ee, mankara Ayetel Kürsi قبل menameh fela şeytan. Kim uyumadan önce e, ayet Ayetel Kürsi okursa e, sabahlayıncaya kadar e, ona şeytan e, yaklaşmaz. Allah razı olsun. E, o yüzden biz de inşallah yani kötülükleri kovalım Ayetel ile e, evimizden. Buyurun. Ve Kur'an-ı Kerim'in en büyük ayeti, ayetül kursidir. Peygamber Yüzde Serti Vesselam e, sormuştur. E, alo? Biz yayındayız. Selamünaleyküm. Aleyküm. Biz yayındayız hocam. Ses geliyor değil mi? <gülüyor> geliyor geliyor. E, kapanışı size bıraktık artık hocam. <gülüyor> ha, ha, tamam. Şu an e, izleyicilerimiz sizde. Atasam okay. Tamam. Peygamberimiz sorarsa "Mahi a'zam ayatun fil Quran?" E, yani "En büyük ayet hangisidir?" diye sorunca e, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum cevabını vermiş sahabe efendimiz buyuğumuz. Peygamberimiz demiş ki "Liye nikel ilmu ya bel munzir." Kutlarım seni yani ilmi seni kutlasın ya bel munzir. Allahu la ilaha illallah ve hayu'l Yani Ayetül Kursi Kur'an'ın en büyük ayetidir dir. Buyuruyor. Dolayısıyla Ayetül Kursi'yi okuyup bitirelim. İnşallah bir izneti var ki otağı. Ve eski Kahire Radyosu tavırlar etileriyle Abdul Bas, Abdul Samet'in okuyuşuyla okumaya çalışalım. Aminullah <gülüyor> min al shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüla La ta'khuzuh sinatu wa naum, Lahu ma fi Fargundu illa bilmeyi, yâlemu ma ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ والأرض ولا